Selamünaleyküm gençler. Kirmustu mu gezmeye geldik. İçeride size arabalar göstereceğim şimdi. Bilmem ilk defa geliyorum ben de Göreceğiz. Bakalım. Abi harika lan. Baba içeri arabalara basın. İçeri gir arabalara basın. Değil mi? Bak. Nerede lan? O da orada da mı var? Düş motorları bir çekeyim ne? Alabilir mi? Oa <gülüyor> davranış da varmış. Bur <gülüyor> bakayım. E bak, Ali ya baktın Ali? Ali biz bu <bunu> toplarız da. <gülüyor> biz bu bu toplarız olur. Cag cag işte Bunu ne? Bu ah bunu kullanmış kullanılmış. Bu diyor lan. Bu ne abi? abi. Mor. Aa, güzel boyamışlar abi. Abi harbiden güzel boyamışlar vallahi dondurmacı mı mu? Dondurması botolu <botalım. gülüyor> Olabilir dondurma koyu bak. 1200. Valla. Oğlum bu Neyi anlamadın kanka Neyi anlamadın Ne abi Sen de mi yapsan aynısını Olma abi gibi lan bu şaftı bunlar Şaft mı var Şaftı karışık bir şey oluyor oh. Halley abi Halley abi Bizi aklından gelemeyiz bunun benzinin Yavaş yürü yavaş. Yavaş. yavaş yürü Wow wow wow gençler Buraya gelmenizi tavsiye ederim ama Öğrenci kartlarınız yanında olması lazım Yoksa 30 lira giriş öğrenciye 15 lira. Ana arkadaşım minizini yapmışlar lan. Vaa. Wow. Motoru bak. Ona çalışıyor mu acaba? Altmı atayım mı, motoru. <gülüyor> Bilmiyorum bir yat bakayım. Atlar mı aslında? Ali ne yapacağız mı arabel? <gülüyor> suçlar, benim resim İzmir dolmuş. <gülüyor> dolmuşçuluk yapılır bunda. Oğlum dolmuşçuluk nasıl yapacağım? Bu da şey zaten. Kişi tatlı satalım. Kişi başı 5 lira. Tatlı Çünkü satalım da zararlı. tatlı. Ha? Tatlı satalım bizimle. Neymiş lan bu Ali? 28 model. Benzinsiz. Abi kadrana sığmıyor ya. Bu kadar büyük araba. Nerede sakalım da izam bana. Acaba? Abi 28 modelle yapmışlar abi ya, adamlar wow wow kaç modelmiş 33 model stott okunuşu bilmiyorum gençler yani bakmayın ha oğlum klimalı mı lan burası abi bu neymiş pekert 1932 model abi çok harika araçlar ya halla harika roist Royce roistmuş lan 24 model abi Keşke işlerini de çekebilsek de çekemiyiz. Ali bu arabayı ne yapabiliriz? Ali rostoymuş lan bu. Ali ulan bu jantları biz yaparız lan. Ha? Benim doğana yapalım bu jantları. <gülüyor> Yanlarken çıksın girsin yollah. Arttını uzatacaklar yalnızca bu. Bize burada da şey şey motorları varmış lan. Ne bu iş bu? Ya. BMW. Harley Davidson falan ne? filan ne çizildi? abi 30 lira verdim çünkü bütün video var şimdi utan kalacağım utan kalmam lazım bütün her şey itfaiye mi lan bu? itfaiye miymiş haliba ne var orasınıza Our next falls Ahem Ford'muş Bu neymiş? Manavcı mı? lan bu? Ali, Ali, Ali, Babacılar ozlu bu? Babam binmez barvayı Kaç model Baba. lan bu? Ooo, 1914 oldu bana... Mi? Mi? Aynen lan, 1914 muş Bu araç, babamın dedesinin dedesinden olmuş. Babanın dedesinin dedesinin mi bu araç? adamlarda bir Ford hastalığı var, hala <gülüyor> ne? Port... Hala yani Fordçiyiz Evet, PES'ler şimdi şöyle geçelim. Vov vov vov. Bu motor jvarı por dolayı. Başmadanmış 1962. Ya bunu ben sevmedim. Bu aynı hacı 90 model benim araba 87 lan sen ne 90 mı dedi? 68 mı 68 mi dedi? Kaya görmüyor mu? Ben de ben de dedim benim arabası ilk zeytin. Aşağıda motor aç mı 1990 civi? <gülüyor> o Ali K4 6 silindir lan V6 motoru. En sevdiğim. Hmm. Demir seversiniz siz bilirim. Abi ilk başta şey arabası vardı bir tane Mor onu hasta kaldı 94 mi? Evet. He lan bak bu Güvenlik abim var bize de, bakıyor Bekliyor yani Neymiş lan? 95.000 model, dağın terex var koltuklar bunun moda diri değil Valla lan Gençler ve daima genç kadınlar İzmir'in torbalığı ilçesinde köy müsabun var Bu araçlar burlarda yatıyorlar <gülüyor> Ali alayım mı sana bunu <gülüyor> <He>? <gülüyor> Onun arkasında evet. şey de var ne Neyvel Ceyna bozulur aşağıya kandırılma <gülüyor> burası yeee yeah. evet motolarla inan yine bizim, bizim ekip burada gençler biz motorcuyuz o kadar çok arabalardan anlamayız ama motor dediniz mi hakan dur dururuz hepsini tek tek incelemek lazım gençler de çaya girmem lazım bizim o kadar vaktimiz yok nasıl kanka O buna bayıldım mı ne? ooo ne? hasta kaldım Ha java belki java'dır Ali belki java bundan çalmıştır şeyini ooo, wow. Ali bu boyası da güzelmiş ha Hı. yeni pastacılar atmışlar bana belli yeni <gülüyor> ne? Benim, beni burada işe alsın abi, keşke her gün pasta vallahi lan valla ben işe... Ali Ali benim araba buradaymış oğlum? Benim araba buradaymış Abi işte ya. Abi füme Abi ben bunu incelerim Hakan sular durmuş azıcık Deme Deri koltuk Araba bu abi Araba bu demem kanka Bak, Belki ilk boyasıdır, bir daha boyamamıştır. Ama... Tam bizdik işte bu ya. Vıçı cıf, vıçı cıf. Yaptım tamam. 1670 bir sürü şey modellerim Bunları da seviyorum, ben genel olarak sevmiyorum. Ya. Bunları zaten biliyorsunuz gençler, bunları ben pek sevmem. Yeni modeller bize göre değil. 2016'ın şu bu bunu, bunu kaplamışlar mı? Kaplama mı? Değilmiş. Koya. İçeri baksana. Oo, yukarıya karbon kaplamışlar. o. İçeriye bak. Şey yapmışlar. Neyse gençler biz diğer tarafları gezelim. Göstereyim bize. Size burayı çekmeyi unutmuşum. Abi Ali'cim fotoğraf çekmeye başladı. Durmaz artık. Bunları da göstereyim size. Abi gelip görmeniz lazım ya. Biz ne kadar burada böyle videolarla göstermeye çalışsak da Sizlerin gelip burada bunları canlı görmeniz daha iyi, makbul. Bakar mısın hacı? Hacı bakar mısın hacı? Ona Ali burada güzel yanlanır ha. Toplantı yapılır burada. Ha? O <gülüyor> <gülüyor> <Oğlum. gülüyor> beni doğal burada vurur bir yere. <gülüyor> bizim dönemeler burada yine. Şöyle. Biz tabi E30 katar bölgesinde kaldık. Ali'ciğim bak neler yapıyor bak. Uçak geliyor lan uçak. Evet gençler. Şurayı da bir çekelim. Burası ilk giriş bölümü. Biz burayı tabi ilk adapte olmak için çekmedik. Dedik arabalara bakalım. Düzgünce. Ondan sonra nereden başlayalım? Nereden başlayalım derken? Buraya yüzük kim takmış abi? Kanka bunu bizim şey ver. Hım. Adını sen söyle. Demirci maram var, demirci maram Demir Demir var. Demirci <gülüyor> maram takmış onu. Demirci maram. Demirci maramın ya <yapımı>. bu <gülüyor> kesinlikle. Demirci maram bir şey laftın mı? Çizik vardı. Allah cezasını versin Benim bir motorun deposu vardı. Kaza yaptın dedim. Yaptırın dedim. Bitirdiniz ondan sonra bana yeni depo aldırdınız ya. Hey Musum, hey Musum, buyurun gençler size hey Musum. Bu... Bak, abi benim arabalarım şu an var ya, şu an yanındayım. Size göstermemek için... Göstermesem daha iyi. Umum, yiyemiyorlar ya. Çok iyiler ya. Şu kapıyı niye açısın abi ya? Gençler şimdi size benim arabamı gösteriyorum. Gözlerinizi iyi alın tatatatom ta. abi bu burç harika ya yemin ediyorum var ya ben bunu sürmem sahibi de zaten sürmüyor gerçi de buradaki bu 4 araba evet siyahı yine sevmedim o kadar da abi bu filan ben bunlara hastaya kaldım yani bu kadar söyleyebilirim Dilim dönmüyor şu yani şu yaptıkların şeylerine baksana ya ne kadar güzel ya harika ya ne kadar harika ya bu ayak atımlar çok güzel atılmış ya uğraşılmış yani emek verilmiş araçlar bunlar işte bunları toplaması da bu kadar kolay değildir yani siyah siyah siyah ben o kadar sevmedim ya zevkler ve renkler tabii. Buradan. Bak şuna da bakar mısın? Bizim? Abi şuna bakar mısın ya? Abi damlar yapmış ya. Bu arada hadi reklam yapalım. Benzin işlem yara kellen. Tididididint. <gülüyor> Ne yaptın? Ne fotoğraf çektin? Al evet, işte morlu, şuna şuna, şu şuna, şeye. Oksam mıdır? Nasıl var mı lan bunun Ferrari eski Ferrari'ler kaç modelmiş? Şu sarı olan 90 modelmiş kırmızı olan 98'miş ben 97 modelim adamlar yapmış abi önceden bu kaç modelmiş? 79 modelmiş harika adamlar yapıyor abi şöyle şöyle tabii. Ne var? <gülüyor> Burayı çekmeye güç gençler. da bir şey çekeyim. Kaldı biraz ışık geliyor. öyle kapatsam olmuyor. Şöyle alın buraya gelip bunları görmeniz lazım ama ben 30 lira verdim girdim şu an içim acıyor o yüzden size video çekiyorum fotoğraf çekiyorum bol bol Arkadaşlar şöyle bir gideyim Görün. Her çeşit araba var ya Hakkınıza geziyor. her Onlar alamıyor musun burayı ya? Evet. Selamun Aleyküm <gülüyor> Ana bak burası güzelmiş ha. Çok param varsa ben de yapacağım böyle bir şeyi ha. Ali geliyim. Bunu şöyle yapsam daha rahat. Ver. Al bunlar. Gelip kendi gözünüzle görseniz daha iyi. Yiyelim. Yeah, Bu da biziz. Ali Mehmet e alalım bir tane. O bu burada var, kırmızı güzel esin. Eski şeyi yapsam. O yaştayım da. Ne şu şu araba çıkarırdın? Green. Cia şey ne ya? Taksi driver da var diye. Ha öyle mi? Bunlardan üçüseydi. Abi ben burada şu Shine göremedim. Değil mi lan? Ben de bana ne bakıyorum? Shine, Mind, Doğan göremiyorsun şey var lan bak şu şu var bak bak bak şu var. Lan rengi meğan var bak. Hani lan Doğan? Ha? Hani Şahin? Şey? Ana Renault var lan orada. Gangso belki vardı. Lan Drena var burada. Hani. Bunlarda Rancer mı? Hı. Renault, Renault ikta orada şu. Ana var bu var. Hem Şahin, Tofaş, Şahin, Tofaş çok abi ya. Bu arada bu araba Bu kadar şey yapmayın. belki karşıta var Bunlar imitasyon ya. o Konkar rengi güzelmiş lan. Oyuncaklar buranın. Harika oyuncakları. Bunlar sasalar. Vallahi alırım ben birkaç tane. Ben birkaç tane alabilirim buradan yani oyuncak. Benim sorum bu kadardı. Güvenlikçi abiye sordum Tofaş niye yok diye. <gülüyor> ne istiyorsun dedi 80'de daha bilen istiyor abi dedim yok artık falan yaptı. Hani Tofaş'ın olmaması büyük bir eksiklik bence. Biz Tofaşçılar olarak bununla <gülüyor> memnun değiliz. Görüşmek üzere. Stopping us Fly right without boarding pass Couldn't catch me, happy moving fast Call me a shooting star Letting know you are huh? Flying up and above huh? Wish I was stuck Up. Got more than a couple of people going mad, I swear they're rooting hard Tell them might be big in the game like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast, didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in a restaurant If you had swag like mine, you know it's best to flaunt We on, hating because you want Shining like it's neon, rock like kings of neon Shooting stars across the galaxy